İnzivaya çekildi kaldı Halk onu buldu ve karşıladı Şah Bazısı hastaydı İsa'ya geldi Onlara acıdı şifa verdi Şah Onlara acıdı şifa verdi Şah Akşamleyin İsa Havarilere sizi yiyecek verin dedi canlara Dediler beş ekmek yetmez bunlara Ekmeği getirin bana dedi Şah Ekmeği getirin. Beş aldı ve dua etti Halka yiyecekler için şükrettik Sonra taliplere verip dağıttı Tüm halka ve doyurdu şah Tüm halka ve doyurdu şah Kevanı talipte artıklar aldı Tam on iki sepet dolusu kaldı Erkekler sayısı beş bini buldu Ruhla kalbimizi hep doyuruşa Ruhla kalbimizi hep doyuruşa